Artık e, otonom sistemler özelinde e, uzmanlaşalım. Bununla ilgili kabiliyetlerimizi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, emrine sunalım e, yaklaşımını benimsediler. E, çeşitli öz kaynaklı arge projelerinin sonrasında ürün olarak ortaya bu sene e, hazır diyebildiğimiz Barkan ve Baha ortaya çıktı. Şimdi bu ürünlere baktığımız zaman önemli bir şey söylediniz. Öz kaynaklarınızla biraz da geleceği görerek ama... Evet. İnsanlara ilk defa İDEF savunma fuarında bu ürünleri görme şansı. Arkasından Teknofest, Expo'da bunları gördük ama basit şeyler gelebilir ama bunun arkasındaki ben yazılımı, yapay zekayı biraz sormak istiyorum. Havelsan olarak bu insansız sistemlere neler koydunuz içine? Çok yerinde bir soru. Teşekkürler. Özellikle önce Barkan'dan başlayayım isterseniz. Barkan insansız kara aracı 500 kilogram ağırlığındaki bir... Araç. Ben bir, bu arada Barkan'la ilgili dijital birlikler videomuz ve Barkan insansız kara aracı sistemi videomuzu da arkadaşlarımızdan rica edelim. Konuşurken de şöyle bir Barkan'ı gözümüz doysun bakalım. Tamam. Ee, Barkan saatte 10-12 kilometre sürat yapabilen bir insansız kara aracı. Paletli palet sistemine Paletli, sahip? E, şurada görüyorsunuz evet, kameralarda maket, çekiyordur. E, Makedimizden de biraz daha şöyle kaldıralım. Palet sistemi var. Ağırlığı ne kadar yaklaşık? 500 Bakalım. kilogram ağırlığında bir e, araç. E, üzerinde silah sistemi, çeşitli keşif sensörleri, farklı sensörlerde entegrasyon yapılabiliyor. Lojistik taşıma maksatlı da kullanılan konfigürasyonu var. Çok çeşitli kabiliyetlere sahip bir sistem. E, üstün olarak Havelsan'ın katma değeri olan bir başka nokta da yazılımlarının tamamen yerli ve milli olarak geliştiriliyor olması. Her gün yeni özelliklerin eklenmesi. E, bugün itibariyle... E, Saha denemelerinde kullanılmakta olan bir sistemden bahsediyorum. Ben de tabi böyle bir araya giriyorum sorularınızla ee, soru sorarak savunma sanayi başkanlığı buna resmi bir sipariş verdi mi? Ne durumdasınız? Ee, bir niyet anlaşması imzalandı geçtiğimiz aylarda. Ee, SSB ile Haysan arasında ve e, ihale yarışması kapsamında biliyorsunuz 4 tane araç ortaya çıkartıldı. Ee, her birinin de çeşitli özellikleri var. Barkan otonomi özelliği ile özellikle ön plana çıkan bir platform olarak da isterleri karşılayan bir araç. Bunun şimdi saha denemelerini yapıyoruz biz. Farklı farklı koşullarda testlere tabi tuttuk. Arazi koşulları olsun, zorlayıcı senaryoları olsun. Bu senaryoları başarılı bir şekilde geçiyoruz. Diğer ihaleye katılan firmaların da ürünleri, onlar da bu benzer ortamlardan geçiyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde de artık seri üretimine yönelik sözleşmeleri imzalamayı bekliyoruz. Türkiye nasıl insansız hava araçlarında bir dünyada önemli bir konuma geldi, geldiyse ve farklı farklı üreticilerin ürünleri bugün işte ihraç ediliyor çeşitli silahlı kuvvetlerde başarılı kullanılıyorsa sanıyorum insansız kara sistemlerinde de çok sayıda imalatçı ve teknoloji aktarım şirketleri buraya bir şeyler koyuyor evet. ee, ve seri üretim için de Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan e, haval olarak siz e, şey bekliyorsunuz. E, peki e, demin söylerken görevleriyle ilgili işte üzerine bir silah olacak. Belki bir şeyler taşıyacak. Yani bu görevler günün şartlarına göre değişecek mi? E, tabii ki savaş koşulları e, değişiyor. Dünyadaki konjonktür sürekli değişiyor. Biz i̇htiyaçlar zamanlar, ihtiyaçlar e, her geçen gün değişiyor, artıyor. E, çeşit çeşit insansız skar araçları da Sınıf olarak hafif sınıf insansız kara araçlar var. Bir kişinin taşıyabildiği sistemler veyahut da küçük bir çantada taşınan sistemler ya da Barkan gibi bir aracın içinde ya da e, hava platformunun içinde taşıyabildiğiniz sistemler var. E, sahaya öyle götürüyorsunuz. Ondan sonra kendisi e, harekata başlayabiliyor. E, bu sistemlerin özellikleri her geçen gün artıyor. E, biz de üzerine bugün itibariyle silah olsun, KBRN olsun, e, keşif gözetleme sensörleri olsun bunları entegre etmiş durumdayız. Çok yakın zamanda ev yapımı patlayıcılarla ilgili olarak bir çözüm üzerinde de çalışıyoruz. Farklı farklı silah sistemleri olsun, sensörler olsun, bunların entegrasyonu söz konusu tabii. Ki. Bunlar tabii başka savunma sektöründeki paydaşlardan aldığınız, yerleştirdiğiniz her, her şeyi siz yapmıyorsunuz. Evet. Tabii ki, tabii ki bizim güçlü bir ekosistemimiz var. çeşitli çözüm ortaklarımız var. Bu çözüm ortaklarıyla birlikte görev yapıyoruz ve en uygun çözümü optimum çözümü ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde çünkü çoğu bunların da silahlı kuvvetler tarafından kullanılmış test edilmiş, evet. belirli aşamaya gelmiş ürünler. Entegrasyonunu sağlıyorsunuz bunlarla ilgili. Barkan peki evet. güç sistemi olarak neyle çalışıyor motoru? E, lityum iyon bataryaları var. E, motoru elektrik motoru. E, dolayısıyla sessizliğe sahip. E, bakım ve idamesi oldukça kolay. Sadece enerjisini e, takviye ediyorsunuz ve göreve devam ediyorsunuz aslında. Böyle bir sistem. O yöne dönük yani bu pil sistemleriyle ilgili de bir şeyler geliştiriyor mu Havelsan? Havelsan ve çözüm ortaklarıyla birlikte tabii ki her zaman biz bütün alt sistemler ya da sistemin genelini daha iyiye götürecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. İlerisi için de hibrit motor seçenekleri değerlendirmede, batarya ile ilgili özel geliştirmeler yapıyoruz. Sistemimize özel bataryalar geliştiriyoruz. Bunlar sistemi güç katan unsurlar. Biraz daha kritik olarak da biz bunların yazılım seviyesinde aracın otonom hareket etmesiyle ilgili çok ciddi atılımlar yaptık. Bir önünde gösterdiğiniz bir nesneyi, bu bir kişi olabilir ya da başka bir araç olabilir, başka bir barkan olabilir. Barkan'ın takip yeteneği kendini şu anda ispatlamış durumda. Ben de e, şu araya bölerek önemli bir şey anlatmak istiyorum. İmza töreninde savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'i Barkan takip etti. Yani e, tanımlamayı gerçekleştirdi. Evet. Bunun peki Haraysan içindeki teknolojisi nasıl oldu? Nasıl bir tanımlama yapıyor? Nasıl takip gerçekleştiriyor? Yani görüntü işleme ile ilgili bir konu ama orada kullandığımız e, teknolojinin e, son noktasına gelmiş algoritmalar var. O nokta şöyle siz ekranda bir kare çiziyorsunuz o karenin içinde her ne varsa oraya yapışıyor ve onu sürekli takip ediyor. Her bir karede de daha fazla özellik yakalayarak sürekli bu takibi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla kendi veri bankasını değerlendiriyor mu sonra? Veri bankası yok tamamen orada öğreniyor canlı yayında öğrendiği şeyi de yapışıyor bırakmıyor zaten o gün siz de gördünüz. Bizim görevli arkadaşımızın peşinde Barkan koşturuyordu Hiçbir şekilde onun peşinden peşini bırakmadı. Peşini bırakmadı. Bunu e, İsmail Bey de uygulamış oldu. Evet. O da böyle bir enteresan işin nereye nasıl gideceğini teknoloji açısından gösteren de farklı bir yaklaşım oldu. E, siz tabii aynı, e, robotik ve otonom sistemlerin grup lideri olarak evet. bir kara sistemiyle çalışmak e, ekibinizdeki arkadaşlara ne kazandırdı? ne Nasıl bir bakış açısı getirdi diyelim? Öncelikle bütünsel bakış açısı bizim için kritik. Burada da çok deneyimli bir ekibe, çok genç jenerasyon diyebileceğimiz kıymetli arkadaşlarımızı aldık ve birlikte çok kısa sürede Barkan açısından söyleyecek olursak yaklaşık 12 ay içerisinde biz Barkan'ı sıfırdan başlayıp, diğer firmalar da öyle aslına bakarsanız, sıfırdan başlayıp kağıt üzerinde okuduğumuz bir sistemi ortaya çıkarttık. E, yarışmaya girmenin heyecanı bambaşka. O sırada herkes kendisini e, genişletmek, daha fazla bilgiyi nasıl uygularım diye uğraşırken çok ilginç tecrübeler edindiler. E, biraz gece gündüz çalışmalarımız oldu. E, Zaten e, sürekli, ter dökmeden e, bununla ilgili e, başarılmış bir e, şekilde koştuğumuz bir maratondu. E, ama çok keyifliydi yani en sonunda başarılı bir şekilde e, Barka'nın atışlarını görmek, e, takip yeteneğini görmek e, bütün... Çeşit çeşit farklı e, haberleşme sistemleri denedik. Yani say say bitmez ama e, altı farklı haberleşme sistemi, çeşit çeşit kameralar, e, çok fazla deneme, e, yanılma ve dediğiniz gibi ter e, mutluluk gözleşi diyelim ama. <gülüyor> e, tabii ki sonuçta başarılı olunca ki evet. başarılı oldunuz ki Savunma Sanayi Başkanlığı sizlerle evet. e, bir e, kontrat imzaladı bunlarla ilgili. Evet. E, benim sormak istediğim bir başka konu da e, Barkan'la ilgili. Ee, bu araçta belirli bir sınıftasınız. Evet. İlerisi için bunları farklı farklı e, büyüklüklere çıkarmak, etmek veya buradaki teknolojiyi farklı alanlara e, iletmek gibi bir yaklaşımınız olacak mı? E, tabii yani biz bir tane platformun üzerinde bir tane kabiliyet geliştirmek e, güzel bir şey olsa da aslında bakarsanız bunu farklı platformlara yansıttığımız zaman güç kazanacağız. E, burada da farklı çalışmalarımız, farklı e, hazırlıklarımız sürü, sürüyor. Şu an öz kaynaklı olarak başlattığımız farklı projelerde de yine Barkan'da kazandığımız ve diğer öz kaynaklı ARGE projelerimizde kazandığımız tecrübeleri farklı platformlara, daha büyük boyutlu platformlara uygulamak için çalışıyoruz. Bu arada tabii Barkan'ın videosunu da arkadaşlarımız girdiği zaman burada enteresan bir şekilde bir geri dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşlerin başında da insanların çok ilgisini çekiyor Barkan. Fuarda da tabii videoların boyutları itibariyle tam gerçek boyutunu anlamak hissedilmiyor evet. ama her ne kadar tabii bir savaş aracı olsa da ama savaşta caydırıcılığınız güçlüğünüz karşılığında gerçekten çok enteresan böyle şirin bir Araç görünümde benim açımdan benim görüşüm bu yönde? Videodan sonra kendisini görünce insanlar aa, e, küçükmüş diyorlar. Ama küçük olması askeri anlamda çok kıymetli. E, çünkü çok dar alanlara e, sokabiliyorsunuz. Bazı engeller sizin için sorun olmuyor. Bazıları da başka sorun oluyor. İşte, e, dolayısıyla Barkı'nın boyutlarıyla beraber hareket kabiliyetini düşündüğünüz zaman e, çok e, ilginç kabiliyetler de ortaya çıkıyor. Ama görenler e, herkes... E, Se seviyorlar yani şey biz de çok seviyoruz çünkü e, tabi gece bir... gündüz ter e, detdüğünüz çok önemli bir ürün evet. e, burada da tabi savunma sanayi başkanlığının ihale açması bu ihaleyi bir yarışma şeklinde yapması da e, büyük önem arz ediyor çünkü burada Şirketler birbirleriyle her ne kadar rakip olsalar da bu yarışma heyecanıyla birçok şey geliştiriyorlar, birçok teknolojiyi ortaya koyuyorlar ve daha iyiye doğru da bir yolculuk oluyor. Ben hep bunu seyrettiğim zaman e, Baykar makinenin ilk o elden atılan o basit evet. İHA sonrasında Selçuk Bayrakların yaptığı konuşma aklıma geliyor. Evet. Umarız bir gün belki 5-10 yıl sonra... Şu kadar ülkeye Barkan İhracat veya mi? diğer savunma şirketlerinizde ihracatı gerçekleştirmiş. Onların da ben en azından bir gazeteci olarak haberlerini yaparım diye İhracat. onların beni İhracat. çünkü çok heyecanlandırıyor. Ben buradan biraz dijital birliklere bağlamak istiyorum. Çünkü aslında Barkan sizin bu Havelsan olarak ortaya koyduğunuz dijital birliklerin de önemli bir kara parçası mı diyelim? Evet, o kara Dijital birlik nedir? Biraz e, açıklıyorum isterseniz. Dijital piyadesi diyebiliriz. Ee, bunun devamı gelecek. Ee, farklı platformları da e, dijital birlik kapsamında düşüneceğiz. Dijital birlikte kara, hava, deniz, e, siber ve e, bilgi dünyası diyeceğimiz bütün elektronik harp dahil tamamının e, iletişim anlamında birbirleriyle görüşebildiği, konuşabildiği savaş sistemleri ya da istihbarat sistemleri hepsinin e, füzyonundan bahsediyoruz. Sadece bir savaş yönetim sistemi değil, lojistik destek de var, eğitim katkısı da var. Geçtiğimiz programda özellikle eğitim ve genel dijital birlik konseptinden bahsetmiştiniz. Bunun önemli bir bileşenini de otonom olarak görev yapabilen insansız sistemler oluşturuyor. Çünkü canı geride tutuyorsunuz. Askerler geride sistemler tehlikeli bölgelerde risk alacak ee, olan insansız sistemler. sistemler ama tabii ki bunun bütün kontrolü yine bir insanda onun yani. kumandası varsa silahı bir insanın elinde parmağında karar onda nereye sevk edeceğinin kararını tabii ki komutanlarımız verecekler ama e, şuraya git dediği zaman e, tamam ben oraya giderim diyen bir sistem ortaya çıkacak bizim koyduğumuz sistemlerde bunu sağlayan sistemler Barkan, e, GPS olmayan ortamlarda da görev yapabilen Etrafını haritalayarak size etrafında neler olduğunu 3 boyutlu olarak gösterebilen bir sistem. Keza diğer insansız hava araçları da benzer kabiliyetlere sahip. Bütün bunların verisini biz aşağıya ya da yönetim kademesine... İşte e, burada da Hayarsan'ın konusuna giriyoruz. Bu bilginin... Büyük bilgi evet yani çok veri, büyük veri demeyeyim farklı şey anlaşılabiliyor ama çok sayıda çok kanallı savaş bilgi alanındaki bilgi e, muharebe sahasının genel e, durumsal farkındalığını oluşturan bir yapı ve ortaya e, üç boyutlu bir fotoğraf koyuyorsunuz. E, Haritasıyla, o, operasyonuyla o harit, e, daha önce gitmediğiniz yerse onu anında keşfediyorsunuz ya da çok kısa sürede keşfediyorsunuz e, ve e, üç boyutlu haritası üzerinden planlama yapabilir hale geliyorsunuz. Bunlar bizim vizyonumuzda olan ve üzerinde çalıştığımız teknolojiler ve kabiliyetler. Dijital birliklerin de bu arada videosunu izleyebilirsek buradaki detaylar, e, birlikteki e, hem insansız sistemlerin hem gerçek askerlerin muharebe sahasındaki evet. beraber çalışmaları açısından da Havelsan'ın koyduğu çok önemli bir konsept çalışma aslında dijital birlikler. Savaşın da belki de geleceğine doğru buralardan bir konseptsel bir adım atılıyor. Belki basit bir araç olarak görülebilir ama önemli olan bu konsepti koymak ve bu çalışmayı yazılımla yapay zekasıyla komuta kontrol sistemleriyle belki de yapabilmek. Evet. E biz oradaki çalışmaları yürüttükçe ortaya farklı farklı ürünler çıkmaya devam ediyor aslında bakarsanız. Bunun ERP bacağı da var, lojistik destek bacağı. Biraz da açarak var. söylerseniz izleyicilerimize ERP ne demek mesela? Kaynak planlaması ile ilgili en bilindik örneklerden bir tanesi dünyaca meşhur da olan HVBs, Hı -hı. hava Hı -hı. bilgi sistemi, Hı -hı. hava Hı -hı. kuvvetleri bilgi sistemi hava kuvvetlerinde siz bir e, uçağın harcadığı e, mermi diyeceğim ama herhangi bir e, mühimmatın eğitim e için kalktığı depo e. e, depoya girmesi gerektiğini otomatik bir şekilde e, herhangi birisine özellikle raporlamasına gerek kalmadan biliyorsunuz. Şu kadar stoktan eksildi hemen e ikmalim sistemiyle... o planlama dahilinde e, hangi birliğe kaç tane ne gitmeli bunlar otomatik olduğu için Türk sahatlı de e, dünya çapında havasında yaptığı yaptı, önemli yaptı, bir, bir ürün tarafından Hı -hı. yapılmış durumda Hı -hı. şimdi bunu e, artık savaş sahasındaki aksiyonun kendisine de e, genişletmek gibi düşünebilirsiniz dijital birliği otonom e, sistemler gündeme gelince artık Hı -hı. görev planını e, birisine e, söyleyip e, şu bölgeye gidiyoruz dediğinizde bir yerden sonra bugün itibariyle bunun hazırlıklarını yapıyoruz ama saha denemesini belki daha sonra yapacağız insansız kara araçlarıyla hava araçları kendileri harekete geçerek gidecekler o, zaman, o bölgeye intikal edecekler kendi taşımalarını da yapıp kendi lojistik desteklerini de sağlayıp kendini idame eden ama size sürekli raporlayan komuta katına sürekli raporlayan bir hal alacak orada da peki savaşla ilgili kararım ne olsun artık komutanlar e, bu kararları verecekler. E, Operatörler de işte e, uçağın baktığı hedefin e, belki yapay zekanın bulmadığı özelliklerini keşfetmek için e, görev yapıyor olacaklar. Burada geleceğe bu doğru evet. futuristik olarak bir yerlere doğru gitmenin de e, kapıları yavaş yavaş açılmış oluyor. Siz de teknolojik altyapıyı sunuyorsunuz. Peki isterseniz evet. e, insansız kara aracından insansız hava aracına doğru geçelim. Ve evet. buradaki ürününüzün de adı Baha. E, bu Baha ismi nereden çıktı benim ilgimi çeken bir şeyi onu sormak isterim size. E, biz e, ürünlerimize isim verirken e, farklı süreçler işletiyoruz ama en sonunda da e, bir e, kazanan isim çıkıyor. Her firmanın ürününde de mutlaka e, böyle hikayeler vardır. Baha için e, bulut altı bir sistem geliştirdiğimizden e, yola çıkılarak bulut altı hava aracı kısaltması gibi düşünün. Gibi, evet. E, ancak e, kendi başına e, Baha'yı kullanıyoruz. Yani bulut altı e, otonom güç olarak başlamıştık ilk. Lansmanında Baha olarak kullanıyoruz. Doğru Tuttu isimleri, galiba bu isim de isim şey sevdiğimiz isimlerden oldu. Evet. Bu arada ben geçtiğimiz günlerde bu bahanın testlerine katıldım. Bu sırada bazı böyle bir çekimlerimiz var. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili detaylı bir video e, izleyeceksiniz. Nasıl test ediliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Bunlarla ilgili gerçekten e, böyle değişik bir video oldu. Sahaya indik tabiri caizse. Ankara sınırları içerisindeydik ama e, sahaya indik. O Bahan'ın ne kadar e, uçuşunda tabi tabii ellerinize sağlık. O kadar güzel ki sanki böyle planlanmış her şeyle böyle milimetre oynamadan kalkışı, hareketleri... Gitmesi dakikliği de benim gerçekten böyle çekim yaparken şu anda izlediğiniz zaten bu görüntülerde benim kameramdan Tolga Özbey'in kamerasından <gülüyor> diyebiliriz. O da evet. sizlerle de röportaj yapmıştık. Farklı bir sistem oldu. Şimdi tasarım olarak baktığınız zaman bana en fazla gelen sorular da sonuçta siz bir yazılım şirketisiniz, simülasyon yapıyorsunuz, yazılımlar var, işte yapay zeka var. Bir şey aslında Bahadır da aynı hikaye, Balkan da aynı hikaye var. Bir şey tutup tasarlamıyorsunuz. Kanadı nasıl olsun şöyle yapalım motor etkisinden çok burada önemli olan bu sistemin algoritması, yazılımı ne var bahanın içerisinde halaysan olarak ne ekstra koydunuz böyle bir sistem ortaya çıktı. Yani platformun tasarımına girmiyoruz dersem yani... ha, tabii ki oynamalımız var, var ama hani bizim görevimiz e, hava tasarlamak ha, değil. zaman ama biz e, bir tane platform yapalım şeklinde de e, konumlandırmıyoruz. Çünkü biz e, bir değil e, onlar da diye söyleyeyim ben. ...çok sayıda farklı platforma girebilecek sistemler geliştirmek konusunda bir... En önemlisi de belki de bu. Düştük. Dolayısıyla biz otopilotumuz yerli ve özgün. Ee, yer kontrol istasyonumuz yerli ve özgün. Ee, bu sistemlerin haberleşme sistemlerini yerli ve özgün kullanıyoruz. Ve ortaya koyduğumuz sistemler birbirleriyle de konuşarak çalışabiliyorlar. Ee, Baha'nın örneğini verelim. Baha'nın örneğini verelim. Saha denemelerine tabi tuttuk. Sınır bölgesinde, elektronik karıştırma ortamında denemelere tabi tuttuk. Sahada gördüğümüz bütün iyileştirmeleri çok kısa sürede gördüğümüz şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım dediğimiz noktaları detay veremiyorum kusura bakmayın. Tabii ki sonuçta bunların gizliliği var ama ben yine sorularımla biraz detaylar anında, çıkartacağım sizden. Anında düzeltmek konusunda bütün inisiyatif bizde. Bununla ilgili hiçbir dış ülkeye bağımlılık söz konusudur. Donanım ve yazılım biz bunları çok hızlı bir şekilde Onlar zaten sizin ana konunuz Zaten e, askerimizden gelen Ya da e, devletimizden gelen Yönlendirmeleri anında alıp Uygulayabilen bir e, Gücümüz var Havelsan olarak Çözüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz Ve onların da e, Destekleriyle çok kısa sürede e, Çok e, Böyle detaylı demoları e, Uygulayabiliyoruz Siz geldiğinizde de otopilotu ile ilgili özel bir e, Deneme yapıyorduk ona denk geldiniz. Ee, sürekli bunu yapıyoruz. Geliştiriyorsunuz evet, ürünü yani. ki mükemmel hale getirmek için önemli bir evet. adım atmış oluyorsunuz. Şimdi e, anlatırken bulut altı. Peki evet. bulut altı havacılar için bir tabir. Bulut üstü olmak, bulut içi olmak, bulut altı. Nedir bulut altı? Biraz da bunu açabilir miyiz? Tabii ki. E, bahayı kurgularken biz aslına bakarsanız yüksek irtifadaki bir taktik İHA değil... E, Küçük birliklerin destekçisi olan, onların gözü kulağı olan bir e, sensörü taşıyabilen, e, daha alçaktan e, düşmana yaklaşabilen ya da korunacak bölgeye daha yakında e, uçarak yakından görüntü alabilen, yakından keşif yapabilen ve o birliğin komutasında ve kontrolünde olan bir e, sistem kuruldu. Ben şöyle açabilirsem, bunu Lütfen. söylesem acaba nereye doğru ulaştırız bunu? Daha başında küçük bir karakol var, birkaç askerin olduğu. Baha'yı buradan uçurabiliyorlar mı? Ee, uçurabiliyorlar. Biz e, geçmişte çok küçük yerlerden e, Baha'nın kalkış ve inişini gerçekleştirdik. E, burada e, GPS'ten bağımsız olması, karıştırma ortamında uçması gibi e, ileri gelişmiş özellikler de var. E, küçük bir bölgede e, sürekli devreye atmak gibi e, herhangi bir anda size destek olabilecek, operasyonel keşif imkanı sağlayacak. E, yerinde güç, yani e, burada dışarıdan bir e, Kuvvetin size doğru intikal etmesi bile bazen saatler alacak. Baha gibi bir sistemi siz düğmeye bastıktan birkaç dakika sonra havada görebilirsiniz. Yani bir karakoldan bu arada bir arkadaşlarımız şey diyoruz biraz daha yüksek sesle konuşursanız daha rahat ulaşır diye sesiniz. Yani karakoldan ee, bu havalandırılabiliyor daha başındaki bir karakondan veya hareket halindeki araçlardan bir konvoydan veya e, gemilerden gibi farklı farklı yerlerden görev yapabilecek herhalde kapasitede bu. Mutabık e, kara aracından kalkması e, ayrı bir konu hareket halindeki ama hareket halindeki bir konvoydan yönetilmesi bugün itibariyle mümkün onu söyleyebilirim. E, deniz araçlarına inmesi konusunda da çalışıyoruz. E, gemilere iniş ve kalkışı ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. E, bulut altı olarak noktasal olarak kaldırıyorsunuz. Aslında bunun da sanki Barkan gibi görüntüsü çok büyükmüş gibi olsa, e, videoda izleyicilerimiz izliyordur, e, gerçek bir insan boyutu ve e, yanına baktığımız zaman gayet basit, e, düşük maliyetli belki şey açısından, aracı kaybettiğiniz açıdan ama e, bu getirdiği istihbarat bilgisi, Hareketi çok çok daha herhalde ön plana doğru çıkıyor. Tabi taşınabilir olması çok önemli. E, sistem son derece portatif. E, birkaç parçadan oluşuyor ve bu küçük bir sandıkta taşınıyor. O sandığı siz e, aracınızın arkasında da taşıyabilirsiniz. Ya da toplu intikal yapıyorsanız bir e, kargo uçağına da çok rahat yükleyebilirsiniz. Ve e, taşımasını gerçekleştirebilirsiniz. Sonra da yerel e, bir şekilde çalıştığı için siz e, sistemi açıyorsunuz, kuruyorsunuz. E, bu işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. 15 dakika sonra göreve başlıyorsunuz. Motor, e, pervaneler dönüyor. dönüyor. Ve kalkış. E, peki kalkışı için bir piste falan da ihtiyaç yok. Ben bu çekimlerde helikopter gibi dikine iniş kalkışında evet. gözlemleme şansına e, sahip oldum. Genelde de tam kalktığı yere iniyor. E, yani teker kestiği diyeceğim ama şey tekerlekli bir sistem değil. Eski alışkanlık. Kızak, e, kestiği, kızak diyelim. kestiği diyelim. E, kızak kestiği noktaya tam olarak iniş yapıyor. E, zaten bununla ilgili e, dediğim gibi otopilotunun bütün... E, yazılımları bizde, farklı kabiliyetlerle otonom bir şekilde e, kameranın baktığı yere gitmesi, onun etrafında hedefini takip etmesi gibi gelişmiş özellikler e, BAHA üzerinde mevcut. Ben tabi izleyicilerimize şu bilgi de vermek istiyorum. E, bir hava aracı sonuçta ama uydudan ama yer kontrol istasyonundan sonuçta ana merkeziyle sürekli bir elektronik bir bağ var aralarında. Evet. Ve e, tabi insansal araçlarına karşı... O bağı kesebilirseniz, elektronik karıştırma yapabilirseniz artık o bir havada uçan bir uçurtma gibi kontrolsüz bir Doğru. şey haline getirebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili halen son olarak neler yaptınız Bahada? Ee, tüm detaylarını teknik olarak veremeyeceğim ama bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Ee, yani bu videoyu izleyip de elektronik karıştırma yapacak halleri yok ama böyle basitçe tamam. konu başlığı olarak anlatırsanız çok seviniriz. Karıştırmaya karşı farklı farklı tedbirler var. Teknolojik olarak şu anda yapılabilen e, taktik uygulamalar dışında teknik olarak da siz frekanstan kaçıyorsunuz ya da e, farklı farklı e, iletişim yöntemleri kullanıyorsunuz. Işıkla e, haberleşme de olabilir bu. E, uyduyla haberleşme de olabilir. Bunların hepsini bir arada yapmak da olabilir. Biz de sistemlerimizde farklı haberleşme çözümlerini bir arada kullanmak şeklinde bir yaklaşımımız var. Ee, dolayısıyla karıştırma ortamında görev yapmamızın e, kabiliyetlerimizin e, ortaya koyduğu özel fark bu oluyor. Bunu da zaten yaptığınız testlerde farklı farklı uygulamalarda da evet. zaten sizin test ve kontrol aşamalarınızda da yer alıyor. Peki Baha'nın sonrasında yani sonuçta tabi Baha maketini biraz şey yaptık Barkan'ı anlattık ettik evet. ama işte Baha gördüğünüz gibi 4 adet motor sistemi var dikine kalkış yapıyor evet. arkada gördüğünüz Pervane ile birlikte hızlanarak uçak moduna geçiyor. Uçak moduna evet. geçiyor. Evet. Sonrasında uçak. Sonrasında uçak olarak devam ediyor. Ee, biraz teknik özellikleri, Hava mesela ne kadar süre kalıyor? Ee, ne kadar sürata çıkıyor? Biraz daha o bilgileri alabilir miyiz Tabii sizden? Tabii saatte 90-100 km e, sürat yapan bir e, sistem. Dolayısıyla hızlı bir şekilde intikal edebiliyor. E, kalkışını e, genelde... E, 50 metrenin altında diye söyleyeyim. 50 metrelere kadar e, yükseldikten sonra ileri uçuş moduna geçiyor ve artık bir uçak. Uçak olmasının avantajı havada kalış süresini çok uzatıyor. E, drone modunda kalsa belki havada e, yarım saat, bir saat kalacak olan sistem. İleri uç moduna geçtiği zaman 2 saatin üzerinde havada kalıyor. 2 saatte çok ciddi bir evet, süre aslında. Elektrikli versiyonunda. Evet. Benzinli versiyonu 6 saatin üzerinde havada kalan bir sistem. Benzinli versiyonunda nasıl bir motor konuş, konuşuluyor? Çünkü bunu niye soruyorum? Bir sistemi anlattığımız zaman hemen işte motor. motoru yerli mi? Ee, ne tür adımlar var, evet. nasıl bir sistem gibi çok fazla soru alıyoruz bununla ilgili. Biraz sizden detay rica ediyorum onunla ilgili. Tabii ki e, elektrik motoru olsun, benzin motoru olsun yerli üretilebilir e, sistemler. Ama biz burada e, özellikle endüstriyel yapı oturana kadar prototiplerimizde hazır sistemler kullanıyoruz. Ne zaman ki bunların edinmesinde e, teknik e, zorluklar yaşanır o zaman ekonomik olan e, sistemlere geçilir. Ya da yerli olsun istersek biz yerli motor üretilebileceğini biliyoruz. Benim çalıştığım bir takım firmalar zaten yerli motor da üretiyorlar. Buna hemen bir alternatif gelebilir. Zaten çok sayıda alternatifi olan bir sistemden bahsediyoruz. Özel bir teknoloji var ama o teknoloji edinilemez ya da erişilemez bir teknoloji değil. Yani bu Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği seviye açısından kolaylıkla çözülebilecek evet, tamam. konular. Çok tartışmaya açık bir konu olduğu için. Ama şimdi burada şey, şey yapabiliriz. sürekli karşılaştığım bir soru olduğu için. Motoru yerli bir konusu yerli sorusu ya. çok önemli. Ben soracaktım be. ama izleyicilerimiz de hemen yan taraftan böyle hemen sohbet kanalı tarafından yorumlarla sorular geliyor. Evet. İrtifası ve menzili bu iki saatlik uçuşun üzerine soruluyor. Ne kadar tamam. irtifaya çıkıyor? Şimdi bulut altı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten çok yukarıya çıkarsanız altınıza bulut girer. Evet. İkincisi siz e, sessiz bir sistem olduğu için e, bahanın sessizliği e, meşhur öyle söyleyeyim. E, sessiz bir sistem geldiğini da, duymayabilirsiniz yani. Gibi evet e, oldukça yakından görüntü alıyor. Üzerinde kameralar da gelişmiş kameralar olduğu için siz e, yukarıdan e, gelen başka bir uçak tam daha az sesle e, çok daha yüksek kalitede görüntü alabiliyorsunuz. Ve böylece bu gelen harekat resmiyle de bu, e, bu bilgiyle birlikte e, 10.000 feet'e kadar da çıkabilen bir sessiz. 10.000 feet baya bir ciddi bir irtifa. E, Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek anlamına geliyor. Hı hı. E, çünkü e, yere yakın görev yapıyorsunuz normal şartlarda. 10.000 feet'i şöyle ben izleyicilerimize söyleyeyim. E, Türkiye'de tabii Ağrı Dağı'nı düşündüğünüz zaman 15.000 <gülüyor> feet gibi daha fazla evet. bir irtifaya geliyor. E, özellikle Doğu Güneydoğu'daki dağlarla birlikte bu 10.000 feet 3300 metre yaklaşık. Evet deniz seviyesinden alınan bir irtifa. Yani evet. bulunduğunuz yer 1000 metre ise orası zaten 3000 fit. Evet. Sizin hava aracını saldığınız yer 3000 yükselmeye başladı. 3001 yukarı doğru gidiyor. Evet. 10000 fitte bu açıdan çok ciddi dediğiniz gibi hemen hemen her yerde görev yapabilecek özelliğe sahip. Daha yukarı da çıkabilir ama biz 10000 fitte görevimizi şey yapıyoruz, kesiyoruz. Daha yukarılarda uçması çünkü işte buzlanma sistemleri, sistemleri de... lazım, dediğiniz gibi bulut üstüne çıktığı zaman. bu sistemlerin bir alameti, farikası da aslında şey, erişilebilir ve düşük maliyetli olması. Sistemi o yüzden biz 10 fitte limitlemiş durumdayız, öyle söyleyelim. Menzil olarak peki nasıl komuta sistemi kaç kilometreye kadar bahayı kontrol edebiliyor? Normal şartlarda 50 kilometreye kadar bir menzilimiz mevcut. Bunları da testlerle doğruladık zaten. 50 kilometrelik bir alan genelde e, silahlı kuvvetlerin e, yapılanması ya da ihtiyaç e, duyan makamların hareket, hareket planları hı hı. değişir ama genelde çok yeterli bir e, menzil. Bu menzinin arttırılması da mümkün ama e, tek bir sistem, tek bir yer veri terminaliyle e, 50 kilometreye kadar görevi yapabiliyoruz. Yapabiliyor. Benzinli versiyonda 80 kilometreye kadar bu onları da bilgisini hızlıca vereyim. Benzinli de biraz süre artıyor mu? artıyor. Kaça şurada çıkıyor irtifası? Aynı, irtifası 15.000 feete çıkıyor. 15.000 feet, evet. E, havada kalışı 6 saat. E, Menzil olarak da 80 kilometreye kadar seçeneklerimiz var. E, şimdi tabii bahayle ilgili bunu anlatırken motor farklılıkları, versiyon biraz değişiyor belki de taşıdığı yük açısından bir fark oluyor mu? Taşıdığı yükler aşağı yukarı aynı. Sadece Çünkü Genelde görev olarak biz benzer görevler düşünüyoruz. Tabii ki kullanıcının ihtiyacına göre bazen kameralar küçülüyor bazen büyüyor. Daha kapsamlı sistemler gerekiyor. Bunların hepsini taşıyabilecek bir sklette olduğu için bir kapasitede olduğu için aslında bakarsanız kullanışlı bir çözüm oluşturuyor. Ben buradan da şeyi anlatmak istiyorum izleyicilerimize. Sadece tek bir İHA sistemi sadece tek bir silah değil bir silahlı kuvvetlerin zenginliği aslında. Farklı farklı görevlerde farklı farklı amaçlı kullanabileceği çeşitli işte İHA'sından insansız kara sistemlerine, belki piyade tüfeğinden farklı farklı mühimmatlara çünkü her mühimmatın her şeyin temel bir görevi var. Siz onu görevi farklılaştırdığınız zaman galiba biraz daha pahalı oluyor fiyatları. Tek bir, bir şey her şeyi yapsından ziyade aslında bakarsanız dediğiniz doğru birkaç tane farklı görev için. Farklı platformlar gerekecektir. E, Drone'un e, kesinlikle kullanışlı olduğu alanlar var. E, daha küçük sistemlerin kesinlikle kullanışlı olduğu alanlar var. E, daha büyük sistemler zaten şu an Türkiye'de envanterdeler ve e, çok iyi görev yapıyorlar. Yani bir e, TB2 olsun, Ankalar olsun, Aksungur, Akıncı bunları e, bütün dünya zaten şu an... Ürün kanı oldukça geniş. Tabi. Peşine düşmüş durumda bütün dünya. E, burada da biz bulut altı bir sistemle aslına bakarsanız e, yine bütün dünyada şu an arzulanan... E, Küçük olsun e, hızlı bir şekilde e, göreve intikal edebilsin e, sistemini ortaya çıkarttık. Yani ez cümle dersek Baha bulut altında kalarak bulut içine girse görüntü alamayacak. Bulut üstü olsa altındaki araziyi göremeyecek. Evet. Bulutun altında kalarak çok sessizce e, düşmanı gözlüyor artık neyse görevi bunu gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan evet. birliklere yeni bir kapasite sunuyor. Umarız e, kısa zamanda da bunları envanterde görürüz. Çünkü yani testleri herhalde aşağı yukarı bitirdiniz. Son durumu nedir şeyin projenin? Biz de Baha için de şu an görüşmelerin sürdüğü çeşitli kurum ve kuruluşlar var. Baha'yı da bu sene içerisinde kullanıma sunmayı değerlendiriyoruz ve olacak diye düşünüyoruz. Şu anda aslına bakarsanız çeşitli kabiliyet gösterimlerinde Baha kendini ispatlamış durumda. Bir sistem olarak, bir insansız hava aracı sistemi olarak. Ee, otonom kabiliyetleriyle, yazılımlarıyla tamamen e, artık e, ne kadar geliştiğini, ne kadar da gelişebileceğini aslına bakarsanız biz zaman e, zaman hızımızı da gösteriyoruz. Çünkü bize birisi gelip şunu yapabilir misiniz diyor biz. E, kısa süre içerisinde kısa bu süre tasarımı, içerisinde, yazılımı yapıp test edip e, sunuyorsunuz onlara. Bunları gösteriyoruz ve e, aslına bakarsanız e, takdir gören noktalardan bir tanesi de bu. E, Sizin hızınız ve tabii bu herhalde bir tecrübe, Halaysan'ın bir e. tecrübesi. E, teknolojiye bakışıyla olan bir yansıması Üç desek yönetimimizin de desteğini e, anmadan geçmemek lazım. E, Tabi o destek e, olmasa çünkü, e, idari destekle beraber e, teknik olarak da biz elimizden gelenleri yapıyoruz. E, dediğiniz gibi tecrübe ve e, azimle çalışmak. E, bazı izleyicilerimizden sorular var. Böyle farklı farklı işte bir kara bir hava sistemlerine dijital birliklere gidip geleceğiz. Şimdi dijital birlik konseptinde insan unsurunun önemi soruluyor. Sonuçta siz aracı e, savaş alanında düşmanın önüne bırakıyorsunuz gidiyor ama... ...sonuçta insanın burada önemi nedir komuta kontrolünün dışında? Çünkü e, işte bir sürü şeyler hatırlıyor. Özellikle de ben bunu bir gazeteci olarak şu geliyor bana. E, bu sistemlerin hepsi otonom. Kendi kendine buluyorlar, vuruyorlar. Ve bunlar hani bir filmi bizim gençliğimizde gördüğümüz o işe mi gidiyor? Değil. Ee, i̇nsan vizyonu, faktörü nedir? Bizim vizyonumuz o şekilde değil. Önce onu oradan başlayayım. Ee, yani otonom sistem nereye kadar otonomdurla ilgili zaten dünyada etik tartışmalar var. Ee, burada da biz e, Türk Silahı Kuvvetleri'nin ya da hukukun e, üstüne geçecek durumda değiliz. E, Türk Silahı Kuvvetleri'nin kullanmaya yetkili e, mercileri bu sistemleri kullanıyor olacaklar. E, bir e, vuruş imha kabiliyetini biz e, onlara sunacağız. Yani direkt icra etmek şeklinde değil. Sonuçta bir insanın elinde bu. İnsan kararı i̇nsan, veriyor. E, insan e, gerekirse tetiğe basılmak zorundaysa savaş sırasında evet. insan yapıyor bunu. E, aynen öyle. E, tabii otonom dünyada insanın rolü nedir? E, çok geniş bir soru. E, dijital birlikte insanlarla bunların ortaklaşa çalışabildiği, e, yani askerle e, barkanın ya da bahanın ya da e, üzerine eklenecek diğer sistemlerin e, bir arada e, silah arkadaşıyız diye düşünebilecekleri bir kurgudayız. Tabii bunun nasıl olacağını biz e, Havelsan olarak dikte edemeyiz. Yani bu silahlı kuvvetlerin, e, yetkili, konseptleri, anların, kararları anların biz bir e, çalışmamızı bu tarafa yönlendirdik diyoruz. Yani e, böyle bir gelecek öngörüyoruz teknolojik olarak. Bu teknolojinin e, nasıl uygulanacağı e, açıkçası Havelsan'ın da belki içinde bulunca çeşitli çalışma gruplarıyla yürütülebilir. E, ya da şu anda yürütülüyor. E, biz de o çalışma gruplarına destek verebiliriz. Biz işin teknoloji bacağını e, vizyona koyduk. E, 2020'li yılların e, sonlarına geldiğimizde ne tür teknolojiler bizi bekliyor ve biz ne tür teknolojiler geliştiriyoruz bunları sunuyoruz. E, demin Baha'nın ismi nereden geldi derken Barkan'ı sormadım. Barkan'ın ismi nereden çıktı, onun hikayesi nasıl? E, Barkan'da da Barkan, bir, birkaç, e, birkaç farklı isim e, gündeme geldi. En sonunda da e, çöl kumullarında bulunan e, hilal şeklindeki e, kum tepelerinin e, ismi Barkan. Özellikle Orta Asya'da ve e, diğer çöllerde bulunan bir şey. E, Barkan ismini de e, o şekilde yerleştirdik. E, hilal olmasının bizim için bir e, şey, <gülüyor> işte, e, <gülüyor> anlamı var. ve Ben o hilal konusunu bilmiyorum O gerçekten enteresan değil. Bir... ona C şeklinde oluyor şey, evet. e, kum tepelerinde. Balkan'ın anlamı bu. Bu Bir de hani kum tepelerine de, aşıyor gidiyor gibi de e, kumda da görev yapıyor, çamurda e, güzel görev yapıyor. Herhangi <gülüyor> <gülüyor> bir araziye bu palet evet. sistemiyle sıkıntısız evet. devam ediyor. Evet. E, şimdi tabi Balkan'ın üzerindeki silahlar derken biraz da böyle fütüristik bir şekilde uçalım, yeni teknolojiye bakalım diye. E, geçtiğimiz aylarda Havaysan'ın içinde bulunduğu ekip TÜBİTAK Bilgen'le bir anlaşma yaptı, bir e, sözleşme imzaladı. Bununla da e, Barkan'a bir lazer silahı, yani bu, bu nereye doğru gidiyor bu lazerler falan neler olacak biraz onunla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Lazer silahı şu an bütün dünyada üzerinde çalışılan üstün teknoloji bir konu. Bana biraz daha dronları vurup ufak drone'ları indiren gibi böyle şey yapıyor ama dediğiniz gibi geleceğin o Star Wars filmdeki gibi lazerlerle belki uzun mesafelerden hedefler atılacak, vurulacak belki. Buraya doğru gidilecek. Yine orada da Kullanımı şu an oturmuş değil aslında bakarsanız. Bu bir teknoloji gösterimi. Biz Barkan'ın üzerine de bir lazer silahı entegrasyonu konusunda TÜBİTAK çalışıyoruz aslında. Ki bakarsanız. bu konuyla ilgili Türkiye'de en önemli çalışmalardan biri TÜBİTAK'ın evet. Bilgem üzerinden yapılıyor galiba. Evet. Bilgem zaten bu konudaki çalışmalısının yetkinliğini ispatlamış durumda. Biz onları da yakından takip ediyoruz. Ve ortaklaşa Barkan üzerinde böyle bir silahı entegre edelim. Nasıl olur diye başlayan bir çalışma var. Ne durumdasınız o çalışmayla ilgili? Yani bir demo çalışması o duruma gelebilecek durumda mı? Planımızda o var ama ne zaman olacağını zaman gösterecek diyelim. Ama bu sonuçta geleceğe bir bakış, yeni bir görevin, yeni bir teknolojinin Habercisi, buna evet. entegrasyonu olarak diyebiliriz diye desek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz biz her gün... Bütün sistemlerimize yeni neler ekleyebiliriz? Yeni kabiliyet ne ekleyebiliriz? Bunların peşindeyiz. Bunları da tabii yaparken dünya literatürünü çok iyi taramak, e, dünyada evet. farklı farklı ülkelerde teknoloji nereye gidiyor, bunları takip etmek bu herhalde bir e, Havaysan'da çalışan mühendislerin de bir e, güzel bir kendilerini geliştirmek evet. içinde herhalde önemli bir katkı diye düşünüyorum ben. Sürekli araştırmak zorundayız. E, her zaman, aslında her alanda öyle. E, mühendislikte de öyle. E, savunma sanayisinde de e, belki fazlasıyla öyle. Tabi burada şöyle bir konu var. Her bilgi basına yansımıyor. Her bilgiyi biz de basına yansıtamıyoruz. Ama rakiplerin neler yaptığını gördüğünüz zaman aslında dünyanın, Siz onu dünyanın nerelere gitmekte olduğunu hissedip doğru zamanda doğru hareketi yaptığınız zaman da genellikle başarılı oluyorsunuz. Burada bizim şu anda geliştirdiğimiz sistemler aslında dünyayı takip etmenin getirdiği bir fayda. Barkan'da da o şekilde bizim Üzerine koyduğumuz özellikle yapay zeka ile ilgili çalışmalar, şu an dünyada birçok rakibin yapamadığı çalışmalar. Ee, şey, Baha keza o şekilde. Ee, bir de böyle insanımız merak eder. Bunlar tabii çok teknolojinin savunma açısından uç noktaları ama dünyada hem Barkan hem de Baha açısından. Ee, kaç ülke bunları yapabiliyor? Ne durumdayız dünyaya baktığımız zaman? Baha. E şöyle bir platformu uçurmak manasında bakarsınız ha, bu evet. hava aracında. Yapan tane, herkes yapıyor e, neredeyse artık, artık günümüzde. Yapmayan, e, Yapmayanı hani. ülke saymıyorlar desek veya kara aracını uzaktan kumandayla bir yere götürmek değil. Evet, yapmayan ee, çok ülke var bu arada. Evet, ama, şey Ama, yani, ama çok... artık şey e, genelleşti öyle söyleyeyim. E, lafınızı buluyorum. İnternette hep böyle arkadaşlarınız şey diyor işte. Youtube'dan bakıp yapmak ya hani bir şey yaparsınız ama işte evet, görevi evet. gerçekleştirebilir misiniz bu çok önemli. İşte e, teknoloji hazırlık seviyesinde. E, Öyle bir kavram var, özetleyecek olursak teknoloji seviyesi 0. Ben o konuyu duymadım, hakkında hiçbir bilgim yoktan başlayıp Teknoloji seviyesi 9 olduğunda da asker şu anda ya da görev yerinde bu sistem kullanılıyor ya kadar gidiyor. Teknoloji azlık seviyesi 8'den 9'a geçmek bile çok ciddi bir konu. Biz şu an Bahada ve Barkan'da teknoloji seviyesi 8'lerdeyiz. 9'a geçmek üzere gün sayıyoruz. Dünyada bunu yapay zekası 9'u yani yapabilen kaç ülke var mesela? E, i̇şte e, yapay zekası ile birlikte yapabilen zaten 3-5 tane ülke var. E, i̇nsans karar aracında otonomi e, çok da e, kolay bir konu değil. Biz de e, kolay bir konu ve bitirdik demiyoruz. E, ama biz şu anda çok iyi bir noktaya geldik. Gideceğinizde yani daha yerler var. Yolları da biliyoruz tabii ki teknik yol haritalarımız var. Bununla ilgili öz kaynaklı argelerimize devam ediyoruz. Bir yandan geliştiriyoruz. Bir yandan da ürünleri ortaya koyuyoruz. Orada bir e, denge noktası var şu anda ama biz e, hakikaten e, envantere ürün sokan e, birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Bir de seri imalatı başladı mı herhalde o böyle bir üst doğru e, geçecek gibime geliyor benim. Sonrasında ihracatlar inşallah. E, bu konuyla ilgili talep nasıl görüyorsunuz var mı geliyor e, ilgi mu? İlgi her zaman var tabii. Yani biz e, teknik ekipler olarak e, olayın tabii ki e, taleplerin e, karşılarız şimdi karşılarız sonra karşılarız şeklinde. E, yorumluyoruz. Ama çok görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Ben tabii Havelsan'ın pazarlama ekibinden de buradan söz etmek istiyorum. Gerçekten dünya kazan kepçe şeklinde Afrika, uzak doğu pazarı e, acayip noktalarda çok farklı bakışları evet. e, var. Oralardan size e, bu konuyla evet, ilgili sipariş gelecektir. Evet. Biz de bunların haberlerini yapacağız diye e, umuyoruz. Son bir sorumuz ise evet. bu sistemlerin Komuta merkezleriyle haberleşmesi nasıl yapılabiliyor? Tabii elektronik karıştırmada kumandayı kesiyorsunuz belki ama bu haberleşme de kesilebiliyor mu? Onun hakkında Şimdi bir kısaca bilgi alalım sizden. Türkiye'de birden fazla bu konuda çalışma var. Mevcut sistemler de var. Bu sistemlere entegre oluyoruz biz. Yani askeri sistemlere entegre oluyoruz. O şekilde komuta merkezlerine gidiyor. Ama o sistemleri de kuran savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi zaten Havelsan. Dolayısıyla güvenilir ortamlara ulaştırıyoruz. Güvenilir ortama ulaştıktan sonra zaten siber güvenlik tedbirleri alınmış şekilde doğru noktada doğru kişiye doğru... Bir de kendinizi ilgili, geliştiriyorsunuz o konuyla ilgili. Doğru bir ulaştırıyorsunuz. E, siber savunmayla ilgili çalışmalar e, mevcut ve sürüyor zaten Havelsan bünyesinde. E, haberleşme sistemlerinin e, birden fazla kanaldan e, gelen verileri e, alması, izlemesi bunların hepsi e, sağlanıyor. Bugünkü programımızda biraz böyle bir insansız sistemlere doğru baktık ama böyle sorular bitmiyor açıkçası. Arkadaşlarımıza işaret ediyorlar bize yeni yeni sorular geliyorlar diye. Peki gelecekte robotik sistemler biz biraz yaşlı kalıyoruz onlar için belki ama çocuklarımızın çok dikkat ettiği konular. Sizlerde böyle fuarlarda ben sizi görüyorum takip ediyorsunuz. Gelenlerin, ziyaretçilerin sorularını yanıtlıyorsunuz. Evet. Ee, küçüklerimizden bu konuya ilgi var mı? Yani ben gideyim şu Barkan'ı bir nasıl çalıştırıyor veya şöyle bir yere getireyim diye böyle bir şeyler söyleniyor mu size? E, geliyor tabii. E, benim Daha de, gençlerimize de, ne öneriyorsunuz? Benim de bir çocuğum var tabii. E, Kaç yaşında? 7 e, ama kendisi 8 yaşında. Oldu mu? 8 yaşında diyoruz <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan çok ilginç fikirler duyuyorum ama diğer e, karşılaştığım bütün çocuklardan her zaman harika fikirler çıkıyor yani e, nerede olduğundan bağımsız bir şekilde e, işte şu uçaktan e, şu yapılabilir diye bir anda bir e, karalama ile geliyorlar. E, böyle bir şey çizdim bunu hayata geçirin ha, hepsine bayılıyoruz yani. E, bütün o fikirleri duymak istiyorum. Yani çok şanslısınız yani. En böyle hayal güçleri çocuklarımızın çok geniş. Evet. Daha da geniş olsun ki hayal etsinler. Yeni hepsi. yeni şeyler yapsınlar. Sizlere Maşallah de e, gelecekte de Böyle çok meraklı mühendis olarak gelsinler buralara Havelsan bünyesinde çalışsınlar. Ee, çocuklarımız açısından da önemli bir yaklaşım olur bununla ilgili. Ee, bizim tabii konuşacaklarımız sizler de çok meraklısınız ve anlatmayı çok seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim ee, sorularımızı cevapladığınız için umarım izleyicilerimiz de biraz bu konularla ilgili Havelsan'ın yazılım yapay zeka simülasyonun dışında bu iki önemli ürünü de biraz tanıtmış olmuşuzdur diye düşünüyorum. Halaysan Robotik Otonom Sistemler Grup Lideri Gürkan Çetin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki yayınımızda biraz bu konulara değinmeye çalıştık. Lütfen bizi takipte kalın. Bu canlı yayınladığımız sohbetin biraz daha bir farklı, biraz daha böyle kısa bir versiyonla aynı zamanda Spotify'daki Halaysan'ın kanalında da yayınlıyoruz. Aynı zamanda farklı sosyal mecralardan da bu yayınlar ee, tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ben bugünkü sohbetinizden çok keyif aldım. Gülkan Bey çok teşekkürler. Umarım teşekkür başka bir e, çekimde başka bir haberde tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.